2017-2018 Arapça ön lisans birinci sınıf üçüncü ders sınav sorularını yanıtlarını, cevaplarını birlikte çözüyoruz. Sınavda daha iyi bir başarı elde etmeye yardımcı olacaktır. Birinci sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimelerde hangisi düzensiz bir çoğuldur? Düzensiz bir çoğul. Biliyorsunuz isimler düzenli ve düzensiz olmak üzere iki yönde çoğal edilirler. Düzenli çoğullarda kelimenin müfreddeki yapısı değişmeden konuna harf eklenerek yapılıyordu. Düzenli çoğullarda ise, düzensiz çoğullarda müfreddeki yapısı bozularak elde ediliyordu. Nasıl müfreddeki yapısı bozuluyor? Ya harf ekleniyor, ya harf çıkarılıyor. Ve hareket değişikliğine gidiyor şimdi burada düzensiz çoğul muallimune düzenli çoğul bakın muallim sonuna balını mesecidün doğru cevabımız arkadaşlar bu Anlaşıldı mı neden Çünkü mescid'ün gök yapısına bir elif eklenmiş mecid gelmiş diğerlere mumarvidatın müderrisine ve muslimeni müfredteki yapısı dikkat ederseniz bozulmamıştır. İkinci sorumuz Ayşe ve Mahmudu cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan ayrık özna zamiri aşağılıkla hangisidir? İki kişi olduğu için Hüme diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hüme, o ikisi. Hünne, o bayanlar. Hiye, o bayan. Hüm, o erkekler. Hüme, o İkisi yani Ayşe ve Mahmut. Enti sen demektir bayana. Doğrusu hüme. Üçüncü sorumuz aşağıdaki aşağıdaki hangisi mutel fiillerden değildir? Mutel fiil. Mutel fiil ne demek arkadaşlar? E, i̇lletli harf bulunduran. O zaman bakın lefif, mihral, nakıs, ecvef. Ecvef orta harfi illetli olan, nakıs son harfi illetli olan e, Misal ilk harfi illetli olan. Lefif ise kök harflerinde iki tane illet harf bulunduran. Dolayısıyla bu soru cevabımız muda'af. Yani kök harflerinden ikisi aynı olan. Şedde, medde, ferra gibi. <gülüyor> Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Diyor ki يَخْرُجُ ne? مِنَ dersi. Erkek öğretmenler dersten çıkıyorlar ve ilel maksafi. Şimdi tabi muallimler başta olduğu için burası gidiyorlar şeklinde olacak. Doğru cevabımız şıkkı yani yezebune. Yezeben o ikisi gidiyor. Yezebe o iki, bir erkek gidiyor. Yezebne o hanımlar gidiyor. Zehebe gitti o erkek. Dolayısıyla doğru cevabımız yezebuneydi. 5. el müder i cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan haber aşağıdakiler hangisidir? el müder i arkadaşlar doğrusu nedir? Bakın tav i haber çünkü merfu olacak. Burada mansup olmuş. müştehid i kesin olacak burası Merf, müfret olmuş. cemiletün yine müfret. tav müzekker doğrusu değişiklik. Muhlisatani iki bayan öğretmen samimidir. İşte bir yapısı vardır diyoruz. E, altıncı sorumuz ne diyor? şöyle küçültelim. Hazil imre etiyor. işareti. Hiye üm mi? O benim annemdir. Dolayısıyla buraya nasıl bir soru sorulacak? Bu kadın kimdir? Eyni nerede? Helmima. Men. Men. Men hezil imratü. Bu kadın kimdir? Diye ümmi. Keyfe nasıl? Mete ne zaman? Doğru cevap men. Kim olacağım? Heuleyil umvalu ya'melune me'i. Bu işçiler benimle çalışıyorlar. Bu işçiler ya çalışıyorlar benimle. O zaman... Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E şıkkı. Bu da buraya yakın ama ne diyor? İşçiler değil. Bu işçiler, bak bu işçiler benimle çalışıyor diyeceğiz. Seyyareti cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde arkadaşlar işaret zamiri müfretmenin olduğu için ne diyeceğiz? He değil seyyareti. He urey bunlar, he bu ikisi, zehlike şu, he ze, bu erkek olmaz tabi. <gülüyor> Aşağıda, A Arapçada isim tamlaması ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Şimdi tabi e, muzaffin lehine değişken midir? Arkadaşlar yanlış olan bu muzaffin lehine İrabi hiçbir zaman değişmez. Sürekli mecrur olur Muzafına ha. Harekesi değişir. Muzafine'nin harekesi değişmez. Diğerleri zaten doğru cevabı bulduktan sonra bakmaya gerek yok. Çünkü diğerler doğrudur. Muallimul medreseti ile'l-bahri. Şimdi muallimul medreseti erkek öğretmenler çoğul olduğu için zehbet, müfret müyennes, zehbe müfret müzekker rehabu gittiler. Zehep de o cemi müyennes hanımlar gittiler. Zehb'de iki bayan menes olmaz yani. 11. sorumuz Aşağıdakilerin hangisi isim tamlamasıdır? مفتاح <miftehun> باب <bebil> medreseti Arkadaşlar, مفتاح باب الحديقة Pardon, görmeden şey yapayım. مفتاح باب Bakın bahçenin kapısının anahtarı. İsim tamlaması budur. ne? peki hocam Eynel <gülüyor> müftahü anahtar nerede? Haze <gülüyor> müftahü bu anahtardır. El müftahü cediyden anahtar yenidir. El müftahü kebirin anahtar büyüktür. Dolayısıyla isim tamlaması A. 12. Çalışkan kız öğrenci tamlamasının Arapça ifadesi aşağıdaki hangisidir diyor. Çalışkan kız öğrenci bak. Tabi önce kız öğrenci gelecek talib Sonra sıfat gelecek el Anlaşıldı değil mi sevgili arkadaşlar? Sıfat sürekli Arapçada nitelediği isimden sonra gelir ve ona her yönden uyar. Kız öğrenci müfred mühennes olduğu için sıfatta müfred mühennes gelecek. Merfu olduğu için merfu, marife olduğu için marife. 13. Aşağıdaki tam hangisinde sıfat ve mevsup uyumu bulunur? Bakın, sıfat mevsup seyyareteni, cemileteni uyum. Uyum var mı? Var. Ye, İ, i, nun, nun, te, te. Dolayısıyla burada uyum var. Sıfat damlaması ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlış? Sıfat ve mevsuf cinsiyet yönünden birbirine uyar mı? Uyar. Sayı bakımından birbirine uyar mı? Uyar. İrab bakımından birbirine uyar mı? Uyar. Sıfat nitelediği sözcüklerin genellikle önce gelir diyor. Yanlış. Çünkü genellikle sürekli sonra gelir. Hel de derse olumsuz cevabı aşağıdakiler hangisidir? Le, lem ektübü derse Hayır dersi yazmadık diyeceğiz arkadaşlar. Le, lem ektübü dersi. Yektübü Ahmed derse Ahmet dersi yazıyor. Le, hayır, Ana ektübü derse. Hayır ben dersi yazıyorum. La ene ektübü dersi, hayır ben dersi yazıyorum. Tamam mı? La ene la ektübü dersi, hayır ben dersi yazmıyorum. Naam keteptü dersi, evet ders yazdım. Bu sorunun cevabı nedir? Olumsuz çünkü olması lazım. Bakın altıcıymış. La le, lem ektübü dersi diyeceğiz. 16. soru sevgili öğrenciler. ماذا تحتاج من السوق Çarşıdan ne ihtiyacı var ya? Çarşıdan ne alacaksın? En uygun diyor. Es-suq min Çarşı buraya uzaktır. Ahtaju ile 'utlatin sayfiyatin jameelatin. Güzel bir yaz saatine ihtiyacım var. Azhabu ila as-suqi ba'da sa'atin. saat sonra çarşıya gideceğim. Azhabu ila as-suqi ma Dostumla arkadaşımla çarşıya gideceğim. اَنَا اَحْتَاجُ اِلَى Benim bir paket tuza ihtiyacım var diyor. Çarşıdan ne ihtiyacım var? Bir paket tuz. 17. السُوَلِ السَّبِ Aşağıdaki cümleler hangisinde fiil, emri hazır formundadır? Bakın nedir? Fiilim, emir, son harfi cezman olacak. Eğer başında elif varsa ötre ve esre olacak. Üstün hiçbir zaman olmam. Mesela ektubu risalete muzari mektubu yazıyorum. Efem'in cevabı anlıyorum muzari. Üktubu derse dersi yaz. Bak üktubu dersi. Eftehul bebe. Kapıyı açıyorum. Ejlisu fıssafi. Sınıfta oturuyorum. 18 aşağıdakilerden hangisi mansup munfasıl zamirlerden biridir Arkadaşlar anti ene hum nahnu merfu iyyake na'budu ve iyyake nestain olduğu gibi mansup Saeltu suale iyyake cümlesinde altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisi Bakın Saeltu sordum es-suale soruyu sana Dolayısıyla ben sana soru sordum mansup olacak mef'ul ve ma mahallen mansup Neden mahalle mansup çünkü zamir, zamirler mahallenin irab olur, olur nurlar. Dolayısıyla nedir? Mef'ulun bir mahallen, mansul. Ve son sorumuza geldik sevgili hanımlar böyle. Ene el'abu cümlesindeki boşluğu aşağıdaki hangisi en uygun şekilde tanınır? Bak en uygun, en uygun. Ben boks oynuyorum denmez. Ben güreş oynuyorum denmez arkadaşlar. Bak, el mülakemete boks, el güreş, el cerye, koşma. Ben koşma oynuyorum olur mu? Olmaz. Ee, ben assaydı avcılık oynuyorum olmaz. O zaman kürete selle, basketbol. Ben basketbol oynuyorum. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim. Diğer... Başka videolarda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başar